Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte <gülüyor> <gülüyor> DORS serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım Umarım yine beğenirsiniz. Videoyu benim kanala abone olmayı ve bölümleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Neyse artık kendinizi toparlayarak oyuna başlayabiliriz düşünüyorum Evet arkadaşlar şimdi anda gayet iyi gidiyoruz. Arkadaşlar gittikçe tehlikeye doğru ilerliyoruz. Hadi inşallah çalalım biraz fazla ice çıkıyor ki. birazcık karanmış. Şöyle geçelim. Tamam geçti. Lan onun için geçmeydi lan. Oh iyi çakmak bulduk karanlık odalar için. Lan bir türlü parayı basavadık ha. Tamam. Arkadaşlar bu odada şu becerileri birazcık karıştırıp gitmeyi düşünüyorum neren diye sorarsanız benim doğal hakkım <gülüyor> <gülüyor> yok lan ne diyorum ben buraya <gülüyor> geliyim mi bak oh, iyi gelmiyor buradan yalnız galiba aşağınız pillan bir şey yapıyoruz şunun farkındaysanız daha oldu ve gördünüz mü bir de aynı zamanda size bir canavar istiyordum canavarın adı Timothy. arkadaşlar timoti'de bir diri örümcek çekmeceleri karış... Atıyorum para almak istiyorsanız ve çekmeceleri karıştırıyorsunuz aynı benim gibi Önce bir anda bir ölümcek fırlıyor ve küçücük gidiyor. İşte o örümcek timati. <gülüyor> <gülüyor> Elçek büceleri karıştırdı bile. al. lan logbik buldu. Oğlum logbik geldi ya alı be. Geliyo <Gülüyor> ucuz rift sürekli Burda burada var mı yok Evet varan. Karışık, karışık, karıştır. Evet. Burada da bir şey yok. Neyse gerçek. Biraz hızlı olacağım sizler için. Abi şu çekiciye karıştırıverdene olmaz. Önce bu kim çıkarmaya çalışacağım. Tadı iyi mi ya? Çıkarasam da herkes üzülür. Başka kanallardan da görebilirsiniz. senez. Evet, ne dedik iki tane bulmuş odasını oluyo iyi oldu ne yap da bir şey yok hızlıca şu oda odayı da açalım allah ice Ee. <gülüyor> Allah'ım inşallah var sıkarılık o değil. İyi değil. Sesler alıyorum. <gülüyor> Şimdi burası da karalık sayılır değil mi arkadaş? Ama o kadar da olmadığı için bu bu da kararlık o da devirir. Olup şalter derdi lan. <gülüyor> Şalteri bulalım. Ula sabahtan beri şunu da bildim ha. Buranın la. Güzel bir bekaya geldik. Hadi gelsin. Evet. Hop. Goş goş goş. Köşe. Kanada'ya koş. doluba gittik. Arda dolama girdik diyorum oğlum. Beyrib yaptı ya. Güzel baya bir ilerledik. O göz gözler çıkmaya başladı. Gözler çıkınca da hold geliyor. ve baş geliyor, de de rush geliyor. Yani öyle koşar canavarlar geldi. Burada bir gelecek istiyorum. Burada bir şey öğecek. Çek şunu. Hop, Hop de There is dead Çık Oha kırlarım Kır kır oğlum Şimdi biliyormuşum gerçekten kırıyormuş Oh Lan nefesim kesildi ya Şurada azıcık sonuklanıyım Çok ciddi ciddi Beğenim vallahi çok ciddi ciddi Şok geçirdim Neyse çok beklemeden şu anahtarı alıp Kaçmak istiyorum artık Oha Kırk doldurucu Bakmadım bu sefer Önce <gülüyor> evet, ben bu yönünü nereden bilirim var ya En yerden çıktı Bu Ays var de şurada En kötü yerden çıktı Şuraya bakıyormu? İyi bakmıyorum. Ice gidecek misin acaba? Lan ne Ice'miş ya? Git git git dedi. Onu adla bulabilmek. Kutlaşılması gerek. Şükürler. Ulan daha zor çıktı kalsam. Geliyo Gördürürüz bu, oğlum bir ice çıktı Allah'ım Çok iyi Hatta Bak da Vadde Kalanlık 70000'dan burada. Evet. evet, ve figür. Raga, dans Bize rüşmanın zıcı bitirmeye çalışacağım. Burda kitap yok. Ulan figür ne fırsatçı adamsın. Sığılsın. Ses böyle geliyor. Allah'ım inşallah beni duymamıştır. Hocam tek ata onun önünde ses duyuyor. Dolan şundan. Dolan dolan koş. Koşasın. Ya hocam bu sürekli ses duyuyor. Allah'ım yarabbim bunlar. İşte bir kitap daha Yevvay Bak lan ben ne yaptım? Aha geliyor vallaha bana geliyor Oğlum vallaha bana geliyor vallaha Vallaha bana geliyor Oğlum şey lütfen arkadaş gelmiyor Be. Neyse arkadaşlar, ben figür sizler için çıkmaya çalışacağım umarım beğenirseniz videoyu derim ya kanala abone olmayı ve bildiriyi açmayı unutmayın durumlarınız görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.